<gülüyor> Bugün size meyan kökünden çay yapacağız. İşte meyan kökü. Bu balgam söktürücü, <gülüyor> mide ağrısı çözcü, her şey için geçerli. <gülüyor> olmadı, olmadı, silin. meyan kökü. Alın al git. Ciddi yap ya. Kanal ya işte böyle ciddi. Merhaba şey, soğuk algınlığı. Doğal yapıyormuşum. Soğuk soğuk, soğuk, soğuk soğuk algınlığı. Hı. Badem sanki. bademcik balgam, balgam. için birebir. Ne deniyordu bunlara? İlaç doğal doğal değil de Hiç alternatif tıp. Hı. Bir alternatif tıp ürünü. Bu meyen kökünü hı hı. birkaç santim kırıp şöyle. Havanın içine atıyoruz. Orada böyle özü çıksın diye eziyoruz. Ezdikten sonra kaynattığımız suyun içine atıyoruz. E özü çıkacak. Böyle. Başka. Nerede? Başka. Sanırım. Nerede kaşık? İnanmayabiliyorum. Kaşık nerede? Bir bakalım. Özü çıkmış mı? Kaşık neredeydi? Hayır bakalım bir. Özü çıkmış mı? Hmm, Meyhan kökü. Bakalım bir. Hmm, çıkmış. <gülüyor> Zaten Tahtası aşağıya inmiş. Meyhan kök aşağıya inmiş. Tahtası. Bu yan kökü inmiş. suyu yukarı çıkmış. Dinlenmeye alırız, dinlenmeye alırız. Şimdi dinlenecek, dur bakalım. Bunu nereye koyayım? Gel tamam, buraya. dinlensin burada işte? Yok, soğuk yerde. Soğuk yerde mi? Hmm. Soğuk yeri alalım. Az önce içecek. Burada soğuk yerde dinlenmesini bekleyeceğiz. İçine birazcık dalgam atma sorunum vardı, onun için aslında deniyoruz. Bunu da ağzını kapat. Ağzını kapatalım, öyle dinleyecektim. Ağzını da kapatalım. Daha büyük bir şey olmayıydı? Hangi <gülüyor> <gülüyor> getirdiği şeyleri? 3 <gülüyor> dakika oldu ya, bunun 10 kalması lazım. <gülüyor> Başka var mı? Aynen çok bir şey. <gülüyor> meyren kökü. Bu içinde tarçın da var değil mi? Şu tarçın mı? Tamam, Şu meyren kökü. Bir daha göstereyim. Ne var güldeki? Güzel kokuyor yalnız. Ah! Tarçın Yoksa tarçın mı bulaştı? Tarçından mı kokuyor öyle? <gülüyor> dur bakayım. Dur bir dakika. Zaten tarçın gibi kokuyor. Ben de niye böyle kokuyor? Tarçın bulaşmış oraya. <gülüyor> Al oraya dur. Bırak sen, sen. Tarçın kokuyormuş ya. Bunun koktuğun vakti yok. <gülüyor> İçinde tarçın varmış. Anladım. Bulaşmış. Ben ne diyorum bu nasıl kokuyor? tokmuyor mu şu arkadaşlara bu? Ona yayılmaz ama ona. Hani dobra bu kaç dakika bekleyecek şimdi? Çok mu bekleyeceğiz? 10 dakika tamam. 10 dakika tamam. 10 dakika tamam. Evet. Yani bu şekilde yapıyorsunuz. Hazırlıyorsunuz. Basit bir yaitemle. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.